Merhaba arkadaşlar ben Kenan. Geçtiğimiz gün gündeme bir video düştü. Videoda CHP'li Fethiye Belediye Başkanı utanmadan vatandaşı Facebook Messenger uygulaması üzerinden aramış ve ağız alınamayacak sözler sarf etmişti. Bu konuda cahireye başta olmak üzere birçok insan büyük tepkiler gösterdi. Ben de o tepki gösterenlerden biri olmak istediğim ve bu konuyu YouTube'a taşıyorum. Öncelikle beni bilirsiniz ki iktidar kadar muhalefeti de eleştiren birisiyim. Her ne kadar son yüklediğim videolar beni sadece iktidarı eleştiren bir muhalifmiş gibi gösterse de durum asla böyle değil. Katıldığım röportajda da dediğim gibi. Bir kere böyle başarısız bir iktidarı Böyle başarısız bir muhalefet olmasa Zaten oy falan alamaz Muhalefetin içinde de büyük sıkıntılar var Muhalefetin içinde de iktidar olup devletin kaynaklarını Senin benim vergilerimizi yemek için Dört gözle bekleyen insanlar var Peki biz bu durumda ne yapmalıyız Ne parasını olursa olsun partimizi böyle bir durum Karşısında eleştirmeliyiz Yok eğer eleştirmezsek partimizin sonu AK Parti gibi olur AKP'liler aman partimizin oy düşmesin Aman karşı tarafa koz vermeyelim Diye diye AKP'yi eleştirmedin Hatta bazıları yanlış karşısında o yanlışı savundular Peki biz de mi böyle olacağız Biz de aman CHP iktidara gelsin de ne yaparsa yapsın mı diyeceğiz Hayır kesinlikle böyle olmayacağız Olmamalıyız Cahalye'nin de Twitter'ında dediği gibi bu nedir başkanım diyerek sorularımızı soracak eleştirilerimizi yapacağız. Yok eğer eleştirilerimizi yapmazsak partimiz yozluğa şırk bu kadar basit. Şimdi olayın ana kahramanı CHP'li Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya dönelim. Ekranda da gördüğünüz üzere bu belediye başkanı olmaya layık olamayan adam daha önce de olaylara karışmış. Fakat CHP yönetimi nedenini bilemediğim bir halde bu adamı adal göstermeye arkasında durmaya devam etmiş. Biz kesinlikle bunu kabul etmiyoruz. Biz CHP'nin ya da İyi Parti'nin ya da diğer tüm muhalefet partilerinin zamanla AKP'leşmesine izin vermeyeceğiz. Hoş şimdiden AKP'leşenler var ama neyse ekstra biz... Diğer partilere körü körüne savunanlardan olmayacağız öyle söyleyeyim. Bizim körü körüne savunacağımız tek şey Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarları ve Atatürk'ün layık cumhuriyeti olacaktır. Bunun dışında yapılan bütün yanlışlıkların karşısında duracağız. Bu da bize bir yemin niteliğinde bir söz olsun. Çünkü eğer eleştirmezsek, yarın öbür gün iktidar olduğumuz zaman eleştirmeyi bırakırsak partimiz yozlaşır.